Arkadaşlar merhabalar. TYT Geometri Full Tekrar Kampının 10. gün videolarına başlıyoruz. 10. gün 1. videoda ne yapıyoruz? Paralel kenar ve eşkenar dörtgen konusunu şöyle bir kısa bir tekrar, ardından klasik soruların çözümlerini yapıyoruz. Evet, sayfa numarası 80 ve 81'de paralel kenar ve eşkenar dörtgenin kısa tekrarı. Sonra 82, 83, 84 ve 85'i de çözüyoruz ve ardından bu videoyu bitiriyoruz. Hadi bakalım. Dersimize başlayalım. Paralel kenar. Öncelikle tanımını bilelim. Karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgene biz ne diyoruz? Paralel kenar. Aynı zamanda karşılıklı kenarları birbirine eşit olan dörtgene de paralel kenar denir. Dolayısıyla hem karşılıklı kenarlar paralel hem karşılıklı kenarlar birbirine eşit oluyor. Bu arada karşılıklı kenarlar paralel olduğu için en çok hangi konu karşımıza çıkacak? Özellikle oranlama varsa tabii ki benzerlik ve Karşılıklı kenarlar paralel olduğu için açı ortaylarla da ilgili sorular karşımıza geldiği zaman bir de neye dikkat edeceğiz? Z'ye dikkat edeceğiz. Z'ye dikkat et. Açıların eşitliğinden x kenarlıklar falan karşına gelebilir. İnce ayrıntıdır. Karşılıklı kenarlar paralel olduğundan bir de şuna dikkat et. Yani şuradaki açı 90 derece ise ama öyle dik üçgen oluşturayım hocam deme. Çünkü zaten halihazırda hazırda dik üçgenim var. Buna da dikkat et. Yani z'yi de kullanmayı bu konuda bil. Özellikle oranlama varsa... Ne var bir de benzerlik var. Kelebek ve temel rahatı benzerliğiyle burada çok fazla karşılaşacağız haberin olsun. Açılarla ilgili muhabbete girecek olursak. E burada arkadaşlar karşısında açılar birbirine eşit. Yani A açısıyla B, C açısı birbirine eşit. Aynı zamanda B açısıyla da D açısı birbirine eşit. Ve U kuralından dolayı aslında bu açılar ardışık olan açılar da birbirini 180'e tamamlıyor. Yani burası 180 eksi alfa. Burası da 180 eksi alfa oluyor. sonra Uzunlukla alakalı bazı özellikler var ama ama ama ama ama şunlara dikkat edeceksiniz. Üçgen bilginizle bunları zaten bulabilirsiniz. Şimdi bir şey de arkadaşlar parayel kenarda hop şöyle orta nokta hop şöyle orta nokta varsa öncelikli olarak şunu söyleyeyim ben tabi bundan önce şurayı yazmayı unutmuşuz. Paralel kenarda köşegenler birbirini ortalar sebebi Hocam A iken burası A ya. Kelemekteki oran birebir. O yüzden bunlar birbirine eşit ve bunlar da birbirine eşit. Köşegenlerin de birbirini ortaladığında burada es geçmeyelim önemli çünkü. Bunu da kullanıyoruz. Köşegenler birbirini ortalıyor ya. Böyle farklı bir yerde eşitlikler falan olduğu zaman. Üçgende kenar ortay. Kenar ortay varsa üçgende kenar ortay dediğimizde altımıza ne gelecek? Ağırlık merkezi. Bak bir köşegen şu kenar ortay bu kenar ortay varsa. E, o zaman diğer köşegeni de biz çizecek olursak böyle. Köşegenler birbirini ortalıyor ya. Dikkat et. Şuradaki üçgende ne oldu? İki kenar ortayın kesim noktası oldu. O yüzden böyle parayal kenar sorularında eşitlik olduğunda ağırlık merkezi var mı yok mu diye bak. Özellikle böyle köşegen varsa diğer köşegeninde sen çizmeyi ihmal etme kenar ortaylık olan sorularda. Niye? Ne çıktı burada? Kenar ortay kenar ortay. Ağırlık merkezi oldu. O yüzden x ken 2x'tir. E 3x ya burası da 3x. E burada da ağırlık merkezi var. Kenar ortay kenar ortay burası. O yüzden bu da bire iki şeklinde ayrılır. x'e 2x. O yüzden 1 2 3 parçaya ayrılmış oluyor. Ama bence ispat yöntemiyle gitmen de fayda var. Çünkü bunun alanla ilgili dağıtımı da çok fazla karşımıza çıkıyor. O yüzden bunu bil. Sonra yamukta da söylemiştik. Açıortaylar dik ve ortaban üzerinde kesir. Birinci ispat. Şu zaten burası AA BB yazınca 90 derece olduğu belli. Şuradan paralel çizince Z'den dolayı nokta açısı Z'den dolayı çizgi açısı çizgiye çizgi bu kenarla bu kenara eşit. Şöyle ben göstereyim ekstradan. Şu kenarla şu kenar. Noktaya nokta bu kenarla bu kenara eşit. Gerçekten de orta nokta oldu. Ort taban üzerinden geçti. İkinci ispatta şu. Kollara çizilen dikmelerden geliyor zaten bu. E hocam kollar çizilen dikmeler eşit. Şöyle şöyle. E burada da kollar çizilen dikmeler eşit. Şöyle şöyle. E buradaki nokta ne yaptı? Tam orta nokta yaptı. Ama bu sefer açıortaylar böyleyken 90 içinden geçen ortaban, açı orta taban açıortaylar böyleyken 90'ın içinden geçen ortadaban olacak. Bunu unutma. Yani şurası ortadaban olacak. Çünkü bunlar eşit ya. Şunlar da eşit. Bunlar da eşit olacak. Sonra böyle bir özellik var. Ne bu özellik? Burada x'in karesi eşittir. Şu. Köşegeni kesip geçen bir doğru varsa. Köşegene kadar olan kısmın karesi. Şu çarpı tamamı diye bir özellik var. X'in karesi eşittir. A çarpı A artı B diye bir özellik var. Ama ben bunu kesin, ama kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bilme kardeşim. Niye? Ya çünkü... 1. Şurada kelebek benzerliği var. Hocam buradaki kelebekten a ve x'in oranından oranlamaları yazarsın. 2. Hocam ister şuradaki kelebeği görürsünüz. Burada bir kelebek var. İstersen şuradaki paralelliği görürsün. Yani şunun tamamını oranı şu bölü şu deyip buradaki oranlamaları da yazınca sonucu da zaten benzerlikten rahat bir şekilde ulaşıyorsun. Yani her soru tipine ait benzerlik yazmaya ben biraz karşı olduğumu biliyorsunuz. Ha burada veriyoruz ama konuyu da anlatıyoruz aslında. Kısa bir tekrar yapıyoruz aslında. Evet geldik şuraya. Ha bu özellik karışık bir özellik. Mesela ispatta karışık bunu bilebilirsin. ÖSYM son 11 yılı içerisinde 12 yıl içerisinde pardon. iki kere bunun sorusunu sordu. Çünkü son 11 yıla ya da son 12 yıla hakimim biliyorum. iki tane sorusunu sordu. Ama o iki sorusu da aslında üçgenle yapılabilen soru ama siz yine de bunu bilin. 1- Paralel kenar varken ve paralel kenarın dışında bir böyle bir doğru varsa paralel kenarın böyle bu kenarına şöyle köşelerden paraleller çizildiği zaman özelliğimiz şu. Karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların toplamı A diyeyim, B diyeyim, şuraya C diyeyim, buraya da D diyeyim. Karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların toplamları birbirine eşittir. Yani A ile D'nin toplamı neye eşitmiş? B ile C'nin toplamına eşitmiş arkadaşlar ispatını orta tabandan yaptık ama ispatına gerek yok. Tamam? Mı? Gelelim şuraya. Bu ne? Alan. Alandan bahsedelim. Paralel kenarın alanı taban çarpı tabana ait yüksekliktir. Yani A çarpı HA'dır. Ya da alan neye eşittir? B tabanına ait yükseklik verilmişse B çarpı HB'ye de eşittir. Yamukta da demiştik. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Hatta orada da 90 ya da özel bir açı varsa kesin buradan çıkar demiştik. Burada da aynı şeyi söylüyoruz. 90 ya da özel bir açı varsa taban çarpı tabana ait yükseklikten çıkacaktır. Cevap taban A tabanına ait yükseklik ya da B tabanına ait yükseklikten çıkacaktır. Bir de alan dağıtırken bazı özellikler var. Buna ben 5 yıldız koyarım. Konu anlatımından da bilirsiniz. Niye 5 yıldız koyuyorum? Aslında öyle çok da fazla böyle şey zor bir özellik de değil aslında kolay bir özellik. Bu alan tüm alanın nesiydi? Yarısıydı. Yani tüm alanı S iken burası ne oluyordu? S bölü 2 oluyordu. E, ispatında zaten alan kaydırmadan yapabilirsiniz tabançap yüksek bölü 2'den yapabilirsiniz Yani burada alan aAB b eşit alan a b C, yarısına eşit Buna niye 5 yıldız veriyorum Normal alan dağıtarak yapamadığınız sorularda şu özellik var mı ya bu şöyle de olabilir Hocam o nokta burada da olabilir şöyle bir üçgen oluşturulduğunda ya karşısındaki ya da sağdaki soldaki üçgenlerde böyle bu. Üçgenin alanı tüm alanın yarısına eşit oluyor. Buna 5 yıldız koymamdaki sebep bununla ilgili soruları nedense kaçırıyoruz. Hep üçgende alan dağıtımı şu bu. Tabii ki çok önemli o. İlk etapta onları yapmaya çalışıyoruz. Baktık onlar yoksa şu var mı yok mu ona dikkat edeceksin. Yani niye ona dikkat et diyorum. Soru çok karışık gelebiliyor. Mesela şöyle şöyle geliyor. Sen kelemeklere yoğunlaşıyorsun. Kelebekten çıkmadıysa o zaman şuraya yoğunlaş. Hocam bu tüm üçgenin alanının yarısına eşittir. Aynı zamanda bu da Tüm üçgenin alanının yarısına eşittir. Paraya kenar alanın yarısına eşittir. Buradaki alan eşitlerinden gideceksin büyük ihtimalle. Genelde karmaşık sorularda soruluyor. O yüzden 5 yıldız koyuyorum buna. Bu tüm alanın yarısı. Aynı zamanda paraya kenarda köşegen çizildiğinde de bu alanı iki eşit parçaya ayırır. Yani tüm alana ben S diyecek olursam aslında burası S bölü 2. Burası da ne olacak? S bölü 2 olacak. Çünkü tabanları aynı yüksekleri aynı olduğundan dolayı. Sonra buna da 3 yıldız koydum. E, geri kalan sorularda da hep ne yapıyorsunuz? Oranlamalara göre alan dağıtıyorsunuz. Burada da arkadaşlar buna da 3 yıldız koymuşumdur ben. Çünkü yine gözden kaçan. Çok mu önemli? Değil. Ama yapamadığınız sorular buradan geldiği için şey yapıyorum. Paralel kenarda içeride bir nokta alınıp böyle kenarlara ait üçgenler oluşturulduğunda bu karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşit. S1 artı S3 eşittir. S2 S4'e eşittir bu. Bu da aynı zamanda paralel kenarın alanının nesine eşittir? Yarısına eşittir. Bunu da unutma. Karşıt alanlar toplamları birbirine eşit. İspatta şu 5 yıldızlı alan formülünden çıkıyor zaten. İspatını da zaten konu anlatımında yaptım. Karşıt alanlar toplamları birbirine eşit ve bunlar tüm alanın yarısına eşit oluyor karşıt alanlar toplamı. Evet, geldik şuraya. Arkadaşlar şöyle bir şey var. S2S2S3S ya ben buna ait size onlarca formül verebilirim. E bunlar eşit olduğunda böyle bir formül var. Ya eşit olmazsa burası A iken burası 2A olduğunda burası 3B iken burası 2B olduğunda ne yapacaksın? İşte burada beni dikkatli bir şekilde dinle. Arkadaşım paralel kenarın köşelerine ait üçgenler gördüğün zaman bu A A diyelim şurada B B diyelim o zaman burası ne yaptı 2A burası ne yaptı 2B. Bu üçgenlerin alanını dağıtırken Kas sayıları çarpımıyla doğru orantılı olarak dağıtabilirsin. Yani şurası bak köşede a çarpı b kaslarıyla çarpım 1 Esken. kas sayıları çarpımı 2 iken kas sayıları çarpımı 2 iken paralel kenarda da iki üçgen olduğu için mesela burası 2a burası 2b ya hocam buraya göre baktığın zaman kas sayıları çarpımı 4x burası burası da 4x paralel kenarın alanı da kas sayıları çarpımının 2 katı diyebiliriz çünkü iki tane üçgen olduğundan dolayı. O zaman 2 kere 2 4 4 4 burası tüm alan 8S yapacak. E hocam 2 bak 2 4 5S'i buradaysa buraya da kaç S kaldı diyebiliriz. 3S kaldı diyebiliriz. Bu önemli mi? Evet önemli diyebiliriz gençler. Çünkü bazı oranlamaların farklı olduğu sorularda ya da alan dağıtma sorularında gerçekten çok işimize yarıyor. Biz bu tekniği üçgende de uygulamıştık. Bir açısı aynı olan üçgenler böyle gördüğünüz zaman. Kas sayılar çarpımıyla orantılı olacak şekilde alanları böyle yazın demiştik. Ispatta sinüs alandan geliyor diye söylemiştik. Aynısını üçgende de yapıyorduk. Paralel kenarda da bunu mutlaka mutlaka yapın. Tamam. Evet geldik şuraya. Ya hocam paralel kenarlar verildiğinde köşegen üzerinde de şöyle paralel kenarlar oluşturulduğunda bu alanlar eşit. Bence bunu ezbere bilme. Niye? Çünkü hocam büyük bir paralel kenar. Şu da paralel kenar. Şu beyaz da paralel kenar. Şu beyaz da paralel kenar. Ben buraya A dersem kalan da A mıdır? Evet. Buraya B dersem buradaki alanda B midir? Evet. E büyük paraya kenara bak. E burası A artı B artı S ise yani burada kalanı hatta C diyecek olursak S yok mesela. E öbür alanda A artı B artı C yapmak zorunda. O yüzden burada kalanlar birbirine eşit oluyor. Yani bu alan S ise bu alanda S oluyor. Bence bunu ezberleme. Kendin zaten alan yaparak buna ulaşabilirsin. Sonra bu. Bir tane daha özelliğimiz var. O özelliğimiz de şu. Bir köşegen üzerinde seçilen bir nokta olduğunda seçilen bir noktadan karşılıklı köşelere üçgenler oluşturduğun zaman aynı tabana ait üçgenlerin alanları birbirine eşittir. Mesela bu tabana ait üçgenler P'ye P'yken bu tabana ait üçgenlerde de e S'tir. Bunun sebebi de neydi? Hocam şu karşılıklı köşelerden çizilen yüksekler birbirine eşittir. Niye? Şu üçgenin alanıyla şu üçgenin alanı aynı değil mi? Evet alanlar aynı. E tabanlar da aynı yüksekler de aynı olmak zorunda. O yüzden paraya kenarda bak bir özellik daha katmış olduk. Karşıtlı köşelerden çizilen yüksekler birbirine eşit. E hocam bak şu tabanı düşünecek olursam. A tabanı. Bunun alanı A çarpı H bölü 2. E bunun da alanı A çarpı H bölü 2 olacak. Dolayısıyla P alanı ise P alanı. Aynı şekilde S alanları da bu tabana ait yükseklikler aynı olduğu için bu alanla da bu alan birbirine eşit olmak zorunda. Evet alanların eşitliği işte buradan geliyor. Hatta yükseklerin eşitliğini de burada göstermiş olduk. Sonra böyle bir şey gördüğümüzde bu yamuğun alanıyla parayağı alanı alanında şöyle bir şey var. Mesela burası A, burası C. Şurası da ne olsun? X olsun. Arkadaş A artı C bölü A artı C bölü 2X yamuk alan bölü parayağı kenar alanına eşit. <gülüyor> İspatlayacağız mı? Cık, yok. Nereden geliyor biliyor musun? Kardeşim her ikisinde bunlar yükseklik değil mi? Evet. Her ikisinde de yükseklik haş. Bence bunu ezberleme zaten. Hani bunu böyle koyuyoruz ama buradaki formülleri. Yani bazı bilmen gerekenleri söylüyoruz. Bilmemen gerekenlerin de nereden yapıldığını söylüyoruz. Bak şimdi yamuğun alanı. Yamuk bölü paraya kenara bakalım. Yamuğun alanı nedir? Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. A artı c çarp yükseklik bölü 2. Paraya kenarının alanı nedir? Hocam x çarpı haş taban çarp yükseklik. H'lar gitti. X'i yukarı attın. A artı c bölü 2X'e eşit oldu mu? Oldu. Bak ciddi anlamda. Harbiden. Yemin edeceğim ama belki biliyorumdur diye bir şüphe var. Ben şununla ilgili formülü hiç kullanmıyorum. Yani bilmiyorum. Şimdi bu önüme geldi ya. Bununla ilgili hemen kafadan bir ispat yazıp bunu A artı c bölü 2X. Yamuğun alanı böyle paraya alanı şeklinde yazdım. Hani şuradaki ispatı direkt kafadan yaptım. Ya buna gerek yok. Sen yine yükseklikten gidersin. E bildiğin alan formülünden de sonuca ulaşırsın kardeşim bu kadar basit tamam mı? Evet bunu ihmal etme lütfen yani Hep söylüyoruz Kural değil Tamam bazı yerlerde Bazı kuralları bileceğiz o ayrı nedenini söylüyorum ispat yöntemi çok zor olduğu için Ama Çoğu yerde kural değil de Şuraya çalıştırmamız gerektiğini hep söylüyorum Sen de artık orayı çalıştırdığın için belli bir noktaya geldin mi geldin Şimdi o belli bir nokta bayağı bir üst noktaya gelecek. Bu tekrar kamplarıyla ile birlikte. Evet gençler eşkenar dörtgen. Parayağı kenarın bütün kenarların eşit haline biz eşkenar dörtgen diyoruz. e bütün kenarlar birbirine eşitse. Yani şu çift çizgi bu çift çizgi bu çift çizgi ise. Sadece şunu bilmen yeterli. Zaten hani parayağı kenar ya bu. Ben kendim buraya çizerek de gösterebilirim. Şu parayağı kenarın bütün kenarların eşit hali. Sen parayağı kenarda ne biliyorsun? Hocam köşegenlerin birbirini ortaladığını biliyorum. Köşegenleri çizecek olursak hop hop. Şunlar da birbirine eşit değil. iki kenarda çizilen kenar ortay oldu. Yükseklik olacak açı olacak. Bak bu da açı ortay. Aynı zamanda bu da açı ortay bu da açı ortay. Heh. Bak özel bir şey. Köşegenlerin dik kesişmesi özel bir şeydir. Köşegenleri dik kesen dörtgenlerde. Mesela bir tanesi bu zamana kadar gördüğümüz deltoitte. Deltoitte ne dedim soruyu yapamıyorsak işimiz gücümüz köşegen. Çünkü orada bu sözü söylememdeki sebep. Köşegenlerin dik kesmesi özel bir durum olduğu için. Özellikle bir köşegen çizilmişse diğer köşegeni de çizin demiştim. Hatta orada hiçbir köşegen yoksa simetri ekseni olan köşegeni çizin demiştim. Burada da öyle kardeşim. Bir köşegen varsa ya da alan falan soruluyorsa diğer köşegeni de sen çiz. Çünkü köşegenler dik kesiyor. Köşegenler dik kesince de ne oluyor? Bir köşegenler dik kesen dörtgenin alanı köşegenler çarpımının yarısıdır. E burada bak köşegenler açı ortay oldu. İşte köşegenler dik kesmesini gösterince kenar olması zaten kendin ispatlayabilirsin. Açı ortaya zaten kendin ispatlayabilirsin. Köşegenler açı ortaydır ve köşegenler aynı zamanda nedir? Kenar ortaydır diye söyleyebiliriz. Köşegenler birbirine eşit mi? Değil. Bu karıştırılıyor. Buna dikkat et kardeşim. Köşegenler dik kesir. Köşegenler açı ortaydır. Aynı zamanda alanla ilgili bir şey söyleyecek olursak şuraya da yazalım. Alanda köşegenler çarpımının yani ac çarpı bd bölü 2'dir. Çünkü köşegenler dik kesilen bir dörtgenin alanıydı Köşegenler çarpının yarısıydı. Aynı zamanda alan taban çarpı yükseklik olduğundan a tabanına ait yükseklik kaçsa, burası da a tabanı ya. Buraya ait yükseklik de haçtır. Yani burada ne diyebiliriz? Yükseklikler yükseklikler birbirine eşittir ve alan aynı zamanda a çarpı haçtan da çıkıyor. Yüksekliklerin eşit olmasını kullandıran zor sorularla karşılaşabiliyoruz. Baktığın soruda bir yükseklik var. E başka bir yerde bir diklik falan daha soruluyor. Orada yükseklerin eşit olmasında düşün. Bazı zor sorularda biz bunları kaçırıyoruz gözden. Ama burada kaçırma. Yani eşkenar dörtgende de yine köşegen falan çizilmişse. işimiz gücümüz köşegen oluyor. Çünkü köşegenlerin dik kesmesinden dolayı. Bir de yüksekleri birbirine eşit. Bunu da ihmal etme. Ve hocam çok az özellik var. Aslında çok özellik var. Eşkenar dörtgen parayel kenarın özel bir hali olduğu için. Paralel kenardaki verdiğimiz tüm özellikler eşkenar dörtgende de geçerli. E, oradaki özellikleri bir daha buraya yazmaya gerek var mı? Yok. O yüzden aslında az bir özellik varmış gibi gözüküyor ama paralel kenardan daha fazla. En azından işte 1, 2, 3 tane hatta köşegenlerin de eşit olmasıyla birlikte 4 tane birden ekstradan fazladan özelliği var. O yüzden paralel eşkenar dörtgen de daha fazla olmuş oluyor. Neyse gençler böylelikle kısa tekrarımızı yaptık. Sırada ne var? Klasik soruların çözümleri. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABCD paralelkenar 2, 4 ve 10 verilmiş. DX nedir diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle ne var? Sayılar var ve burada bir kelebek benzerliği var mı? Var. Kelebekteki oran kaça kaç? 2/4 yani 1/2. E o zaman burası A iken burası nedir? 2A. 2A 10'sa A'yı kaç buluruz? 5 buluruz. E A şuradaki uzunluk toplamda 10 değil miydi? Paralelkenarın tanımı gereği karşılıklı kenarlar birbirine eşit. E, dolayısıyla burası 5ken burası da kaç çıkar? 5 çıkar. Örnek 1'i C'yam bulduk. Geldik örnek 2'ye. Açı ortaylar verilmiş. Hemen açıortaylar dik ve ort taban üzerinde kesişir Bu da paralelse devamı ortabandır Evet paralel mi zaten. Eşit eşit. Hatta burada ne oluşuyor? Muhteşem şu oluşuyor. E burası 5ken burası da 5. E, burası da 5. Ali Bey uzunluğu isteniyor bizden. 7-5 daha kaç yapıyor? 12 iki yapıyor. İkinci soru denizde oldu. Geldik 3. soruya. Oca açıortaylar bu sefer kesmemiş. Açıortaylar varsa neye dikkat edeceğiz? Z'ye. Z'den dolayı nokta açısı. Burada şu geldi. Şunların birbirine eşitliği geldi. Şuradaki açıortayla bakayım. Şu açıortay Z'den dolayı burası da çizgi açısı. A çizgiye çizgi 13'e. burası da 13 oldu mu? Oldu. Ne çıktı kardeşim burada? Şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Yani 13, buraya da 8 kaldı. AD x isteniyor bizden. 8 ken burası da 8. Karşılıklı kenarlarda tanım gereği birbirine eşit. Orası da 8 oldu. Dolayısıyla üçüncü soru denizli oldu. Geldik 4'e. Evet açı ortaylar dik kesecek ama dik ve ortaban bir işimize yaramayacak gibi. Açı ortaylara bak, ne, ne de dikkat edecektik bir de Z'de dikkat edecektik. Z'den dolayı nokta açısı oldu. Hocam ikizkenar kenar çıktı. A dersem A artı 2 ise burası da artı 2 oldu. Tanım gereği karşısı da artı 2 oldu. E sonra şuna bak. Çizgiye çizgi. Şöyle Z'den dolayı burası da çizgi açısı. Çizgiye çizgi olduğundan burası A artı 2 ise burası da A artı 2 olacak. İkisi buradaysa buraya da A kaldı. Oo ne çıktı? 7'yi kullanalım. A 2 ve A yani 2 A artı 2 eşittir 7 ise 2 A'yı böylelikle 5 bulduk. A da böylelikle 5, 5 bölü 2 çıktı? Evet çevre isteniliyor bizden. Çevreye bakalım. Çevre 7 burası 7 burası. Yani 14 var elimizde. Artı A artı 2 burada A artı 2 burada 2 A artı 4 de var. 2a zaten 5'ti. 5 4 daha 9, 14'te burada 23. Cevabımız böylelikle Cihan çıktı. Geldik buraya. Açıortaylar dikme ortaban üzerinde. Vallahi işime yaramaz. Çünkü yükseklik isteniliyor. Onun ispatı bak açıortay kola dik çizilmiş. Ama öncelikle dik olduğunu söyleyebiliriz. Dikten dik çizilmiş Öklid bağıntısını söyleyebiliriz. h kare eşittir 2 x 8'den h'ı buradan kaç buluruz? 4 buluruz. h 4 çıktı. E şimdi bu yükseklik isteniliyor Yüksekliği yönelik hamle yapalım Çünkü niye dik ve ortamın üzerinde kesmesi? X'i böyle acayip bir şekilde böldü bulamayız Başka ispat yöntemini ikincisi de neydi Kollara çizilen dikmelerdi Hocam şuradan bir dik çizsem Kollara çizilen dikmeler birbirine eşittir hop, hop. 4 ise burası da 4 E hocam bu da açıortay kollara çizilen dikmeler burada da birbirine eşittir Yani 4 ise, burası da 4'tür E bizden X isteniyor. E şuradaki uzunluk 8 değil mi? E o zaman x de 8'dir. Yani cevap edremit. Geldik 6'ya. Formülü var. İsteyen formülden yapsın. 6'nın karesi bu çarpı tamamı desin. Size kalmış. Ama gerek yok. Hocam öncelikli olarak 4 ve 6'ya baktığın zaman şuradaki kelebeği görüyor musun? Görüyorsun. Buradaki kelebekten bir yol alalım bakalım şurada. Hocam kelebekteki oran 6 bölü 4. Yani 3 bölü 2. İster buradaki oranlamayı yaz. 3a'ya 2a'yı. İstersen burayı yaz. 3x'e 2x demeyelim. 3b'yi 2b'yi şöyle yazalım. Sonra x'i bulmak için iki seçeneğim var yine. Hocam 3b'yken 3b buraya b kaldı. Şu temel orantıdan şunun tamamını oranı b bölü 3b'den bulabilirsin. Ya da nereden bulabilirsin? Şuradan bulabilirsin. Ee, hocam 2a 3a yazdık ya. Bir de şurada bir kelebek yok mu kardeşim şöyle? Bak gördün mü? Kelebek nasıl işimize yarıyor? Kelebekteki oran 2a'ya 3a yani 2A'nın 3A'ya oranı özellikle sayılar ve oranlamalar olduğunda benzerliğe dikkat et. Kelebek çok fazla karşımıza çıkar. Yamuktaki gibi. Temel orantı da aynı şekilde ama kelebek ince ayrıntıdır. Soldan sağa 2 3. Soldan sağa 6 4 artı x diyeceğiz. Sadeleştirdiğimiz zaman şu şu sadeleşse 3. 9 eşittir 4 artı x yapar ve x'i de 5 buluruz. Formüle gerek var mı? Allah aşkına var mı? Bence yok. Evet örnek 6 balıkesir Geldik örnek 7'ye. Evet. Köşegen çizilmiş. Kenar ortalıklar var. X çarpı Y soruluyor bize. Şurayı FH'ı vermiş. HC'yi vermiş. Özellikle olarak bilenler hocam bu bu bu eşitler Oradan geçer. Tamam doğru. E, X artı 2 6. 3'i eksi 9'da 6 deyip X'i Y'yi bulabiliriz. Ama ya bilmiyorsak? Hadi unuttuk. Şeye bağladık unuttuk. Ne yaparız? Hocam köşegen çizilmiş. Kenar da var. Diğer köşegeni ben çizerim. Diğer köşegeni çizdiğim zaman Şuradaki üçgende dikkat et hocam bu kenarortay bu da paraya kenarda köşegenler birbirini ortaladığı için şu da kenarortay. ortay. Kenar, ortay, kenar ortay. ağırlık merkezi oldu burası. Yani 1'e 2 oran olacak burada burası kaç oldu 3 oldu. Aynı şekilde şuradaki üçgende de kenarortay ortay kenar ortay. burası da ağırlık merkezi oldu. Hocam burası A iken burası da 2A olur. Hatta burası 9 iken 9 yani 3A eşittir 9. A'yı da böylelikle 3 buluruz. Zaten a 3 oldu. Burası da 6 oldu. Şimdi fh uzunluğu yani 6 yaptı. x artı 2 eşittir 6 ise x'i böylelikle 4 buluruz. Şurası da 6 hc uzunluğu. 3y eksi 9 eşittir 6. 3y eşittir 15. de buradan 5 geldi. Benden x çarpı y isteniyor. x'i 4 buldum. y'yi 5 buldum. Çarptığınız anda cevap 20 çıktı de demeyeceğim. Bu sefer Diyarbakır diyeceğim. Örnek 7 Diyarbakır oldu. Geldik örnek 8'e. Şekilde verilen paraya kenar biçimindeki parkın köşelerinin şu paraya kenar biçiminde park varmış. Paraya kenar biçimindeki parkın köşelerinin doğrusal şekilde uzanan şu şekilde yola uzaklıkları. A köşesinin bu yolumuz şu şekilde devam ediyor değil mi? A köşesinin buna olan uzaklığı dik. Kaç verilmiş? 140. Hemen 140 yazdık. B köşesinin 190. Hop uzatlık şuraya denk gelecek arkadaşlar. Şöyle. Burası kaç verilmiş? Uzatlık olarak 190. C köşesinin ki 220 ters yazılmış arkadaşlar. Olsun. Bu daha uzun, bu daha kısa. Hiç fark etmez. Neyse tersi gibi düşünün. Şurası 220 verilmiş. E bizden ne isteniyor arkadaşım? Bu köşedeki D köşesinin yol olan zatlı. E arkadaş bu ne? Paralel kenarda dışarıdaki bir doğruya çizilen paraleller toplamı. Ki burası da 90 bunların hepsi paralel değil mi? Evet. Ne yapıyorduk? Karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların toplamları. Yani C'den ve B'den çizilen 220 artı 190 eşittir. Şu karşılıklı köşelerden çizilen. Burası 140 burası da X. 140 artı X'e eşittir. E hocam 140 atsak buraya. 190'dan 140 çıksa 50. Bir de 220 ile toplasaksa 270 mi yapıyor? Evet. Yani x'i böylelikle 270 bulduk. Cevap edremit oldu. Kaçın soru? Örnek 8. Geldik örnek 9'a. Hocam dik üçgen 90 derece var. Dik üçgen elde edeyim. Şöyle ya. Dur, hala var. 90'sı zaten bak burası da 90. Dik üçgen var burada, değil mi? E açıortaylık var. Z'ye dikkat. Nokta açısı hocam. a 8'i Bak burası da 8 oldu. Karşılık kenarlar eşit. Burası da 8 oldu. Alan isteniyor bizden. Hocam Pisagor bantısından burayı bulurum. Hatta 90'ın karşısı 8 iken 30'un karşısı 4'tür. Burası da 60 çıkar. 30'un karşısından 90'ın karşısına geçiş köküç kattır. Paralel kenarının alanı nedir? Taban belli. Yükseklik belli ise taban 12 çarpı yükseklikte 4 3. O zaman cevabımız 48 3 yapar. Cevap Edremit oldu. 9. soruda. Geldik ona. ABC'de paralel kenar ve oranlamalar verilmiş. Şunlar eşit. Burası 3A iken burası 2A verilmiş. Burası 3A burası da 2A verilmiş. Yukarıdaki şekilde EFCD'nin alanı. Evet. Şimdi burası 5A ya. Hocam burası da 5A. 5A bölü 2 5A bölü 2 ile uğraşacağız. Boş ver. Ben buraya 4A diyeyim 2 katı. 2 katı 6A diyeyim. O zaman burası 5A ise 10A ise burası da 10A. Yani şunlar da 5A 5A oldu mu oldu. Şimdi oranlamalar var alan dağıtacağız. Şimdi alan EFCD'yi de vermiş bana. Şuradaki alanı da vermiş. Buna göre bir şeyler yapacağız. Arkadaş EFCD pardon yanlış verilmiş. Şu alanı EFCD verilmiş. Tamam hadi alan dağıtalım. Arkadaş nasıl alan dağıtabiliriz? Şöyle 5A. Burada da üçgenler oluşturduk. Tamam. Hocam 5A'da kalan 5A ise 4A'da kalan 4A. Paralel kenarda da dikkat. Ters düz üçgenlerde de şu şekilde ve şu şekilde böyle üçgen olduğu zaman mesela burası 2K burası 3K ise 2K'da kalan 2A 2K 3K'da kalan 3A 3K diyebiliriz. Niye? Yüksekleri aynı olduğu için iki paralel doğru arasındaki yüksekler aynı olduğundan. Şunlar da paralel ya. O zaman 5'te kalan 5A ise 4'te kalan 4A. Bunu yamukta da söylemiştik zaten. Bu bir yamuk olduğundan dolayı 5'te kalan 5A 4'te kalan 4A. Alttaki kalan 6A 5'te kalan 5A. E bize 18 verilmiş. 9A'yı 18 vermişler. A'yı bölükle 2 buluruz. ABFE isteniyor. 11A isteniyor bizden. A yerine 2 yazarsam cevap ne çıkar? 22 çıkar. Örnek 10. Böylelikle balık esir çıktı. Geldik örnek 11'e. Oranlamalar verilmiş. EL ve CD'de. EL uzunluğu 2A iken CD uzunluğu 3A verilmiş. Fatma Kara uzunluğu 3B verilmiş. Ali Bey uzunluğu da 5B verilmiş. E hocam burası 3A burası 5B. E ne yapacağız? 3 ile 5 kaçta birleşiyor ona bakacaksın. 3 ile 5 15 ile birleşiyor. Bunu 5 ile çarparsın. 5 ile çarptığın zaman o zaman A yerine 5K yazacaksın yani. 15K oldu. A yerine 5K yazdığında burası da 10K oldu. Hocam burası da 15 yapmak için 3K yazacaksın B yerine. 15K oldu. 3K yazdın. Burası da 9K mı oldu? Evet. E şimdi alan dağıtımı yapabilirsin. Ya da alanlar oranı soruluyor. Alan dağıtımı yaparken şurada oranlamalar yok ya işimizi zora sokabilir. Ne yapalım? Yükseklikten gidelim. Haydi yükseklik. Bir formül de vardı bak formülde kullanmıyorum. Alanlar oranı, yamuğun alanı alt taban artı üst taban 19k çarp yükseklik bölü 2. Paraya kenarın alanı da taban çarpı yükseklik yani 15k çarpı yükseklik. K haçlar gitti mi? Gitti. Sadeleşen var mı? Yok. 19 bölü 2 bölü 15 yani 19 bölü 30 bu çıktı. Evet, örnek 11 C'han oldu. Geldik örnek 12'ye. Oranlamalar verilmiş. CF uzunluğu A iken BF uzunluğu 2A, A iken 2A, EB'nin uzunluğu 2B iken AE'nin uzunluğu 3B diyorum. Evet, AE'nin uzunluğu 3B, burası da EB'nin uzunluğu da 2B'yi yazdık. Şimdi gençler oranlamalar var, alan da açacağız Ha, bazı arkadaşlar hocam katsayılar çarp mı? kenarda da katsayılar çarp, 2 kat deyip oradan gidebilir. Ama ya oranlı mı var alan dağıtalım. Nereden başlayalım? En karışık fark etmiyor aslında. Şu 2A'daki alan en karışık B'ler gerçi. Şöyle yapalım. 2B'deki alan 20 ise B'lerden gidelim. Hop şöyle. Hocam 2B'deki 20 ise 10 katı 10 katı. Burası da 30. Tepe noktaları bu olduğundan alan dağıtabilirim. Sonra A'lara göre alan dağıtalım. Hocam 2A'dan A'ya göre alan dağıtacağım. Hop şunu çizersem. Şuraya baktığın zaman 2A'daki alan 50 ise A'da kalan 25'tir. Burası 75 diğer yarısı da 75 yapar. O zaman paraya kenarın alanında 75 burada, 75 burada toplamda kaç yapar? 150 yapar. Örnek 12 denizli oldu. Geldik örnek 13'e. He. Şimdi burada ne yapacağız? Çok karışık gibi duruyor. Öncelikli olarak şurada bir yamuk var kardeşim. Şu yamuğu fark ettin mi? Fark ettin. E yamuğu değiştirdik zaten. Yamukta şu yanaklar ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Bu yanaktaki bu alanla bu yanaktaki bu alan birbirine eşit. Benden x alanı isteniliyor. Burası a, burası da a. Ya da daha farklı bir şekilde de düşünebilirsiniz. Hocam bu 5 yıldızlı alan özelliğinden yarısı x a. Hocam burası da bak yarısı olmak zorunda. Burası xken burası da a olmak zorunda. Oradan da ispat yapabilirsiniz. Peki sonrasında ne yapacağım? E bak fark ettin olayı. Burası x a tüm paraya kenarın alanının yarısı değil mi? Evet paraya kenar alanın yarısı. Bak paraya kenarda bu alan tüm alanın yarısıysa geri kalan parçalar da tüm alanın yarısıdır. Yani burası a burası Bken. Şuradaki alanda ne yapar? A artı B yapar. E burada madem buna ben yarısı dedim. Geri kalan parça da yarısı olacak. Üçgenin içindeki paraya kenarının alanın yarısı X artı A. Diğer geri kalanlar da yarısı yapar. A 2 1 ve altın toplamı. A 2 1 ve altının toplamı da paraya kenarının alanın yarısıdır. A'lar nanay oldu. E buradan da X neye eşit oldu? 9'a eşit oldu. Yani cevap E demet oldu 13. soruda. Geldik 14'e. Evet, E ve F bulundukları kenarların orta noktalarıymış. Şunlar şunlar birbirine eşit, şunlar da birbirine eşit. Şimdi alan A e, F C'yi vermiş. İşte S 3S neydi o ya? Ee, S 2S 2S. Burası da 3S miydi? Neydi öyle bir şey dedi mi arkadaşlar? Neyse, biz ona girelim mi, girmeyelim? Nasıl yapacağız? Hocam A iken A, B iken B. 2A oldu. 2B oldu. Kat sayılar çarpma. 1 kere 1 1. A iken. 2 kere 1 2. 2A 1 kere 2. 2. 2A E hocam parayarken alanında kat sayılar çarptığının 2 katı. Niye? Burası 2A. Burası 2B ya. Şu üçgende biz kat sayılar çarpımıyla doğru orantılı olarak yapıyoruz. 2 kere 2 4 Burası 4A iken burası da 4A tüm alan 8A. Tüm alan 8A ise 2 4 5A'sı buradaysa buraya da 3A mı kaldı? Evet. E zaten adam bana EFC'yi vermiş. A'yı 12 vermiş. Paraya kenarının alanı isteniyor. O da 8A olduğundan dolayı A12 ise 8 ile 12'nin çarpımı kaç yapar? 96 yapar. Yani örnek 14 C'han oldu. Geldik örnek 15'e. Ne yapmış burada? 3 eş kareden oluşan kağıdın alanı 27 birim karedir. O zaman 27'yi sen 3'e bölsen her bir alan 9 yapıyor. A kare eşittir 9'dan A'yı buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Bir kenar 3 oldu. Sonra ben buradan kesmişim. Kestiğimi de gelip şuraya yapıştırmışım. Buna göre oluşan para A uzun köşegeninin uzunluğu nedir diye sormuyor. bir iki köşegen var. Bir bu köşegen bir de bu köşegen. Uzun olan hangisi? Bu. Bu isteyen bizden. A'yı kaç bulmuştuk? 3 bulmuştuk. Bir kenar 3. Burası 3. Burası 3. Hocam burası kesip yapıştırıldı ya 3. Burası da 3. Burası da 3. Burası da 3 mü? Evet. E hocam ne yapacağız? Hocam 90 burası. Burası 45. Kosin yapayım. 3 üçgen 3 kök 2. Ne gerek var kardeşim? Çiz 90 dereceye karşılık getir şöyle. Al getirdik şöyle 90 derece. E buradan dik dörtgen oluşturduk. Hatta kare oldu. Şurası üçgen burası da 3. Burası üçgen burası da 3. Yani bir dik üçgen çıktı karşıma. Bir kenar üçgen. Diğer kenar 3 6 9 12. Hocam 3'ün karesi artı 12'nin karesinden mi yapacağız? Yok ya. Oradan yapılır mı? Yan ortak çarpan 3 çarpı 1 burası 3 çarpı 4 burası o zaman ne olacaktır 3 çarpı kare içinde diğerlerinin kareleri toplamı 1 artı 16 yani 3 kök 17'yi rahat bir şekilde relax bir şekilde belki kafadan bile bile bulabilirsin kardeşim örnek 15 denizli oldu geldik örnek 16'ya paralel kenar verilmiş burada kalan 18 verilmiş oranda var demek ki alanda atacağım hadi bakalım oranlamayı yazalım. BT uzunluğu A iken şurası A iken Ali Bey uzunluğu 2A verilmiş. Gençler karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. Burası da 2A. Kelebek melebek çıktı mı? Çıktı tabii ki. Ama kelebeklere dikkat et. Hocam şurada bir kelebek çıktı. 1. Bir. Evet birinci kelebek bu. Kelebekler havada uçuşuyor yalnız. Kelebekteki oran kaça kaç? 2 bölü 1. Demek ki 2 bölü 1 ise o zaman ben buraya 2B'yi buraya da B yazayım. Sonra belki şu kelebeğe dikkat edersin böyle. Hocam 2 bölü 3 yazıp şuraya da oran yazabiliriz. Ama onu yazacağına 3B ise burası da 3B ya. Bak şurada da bir kelebek yok mu? Var. Kelebekteki oran kaça kaç? Soldan sağa 3'e 2. Yaz kardeşim oranlamaları. Alan dağıtacaksan her yerdeki oranı yaz. Hocam burası 3N'ken burası 2N. Burası 3M'ken burası da 2M yapar. Hadi alan dağıt bakayım. 3M'deki alan 18 ise tepe noktasında 6 katı 6 katı. Burası kaç yapar? 12 yapar. Üçgendeki alan 12 ise bak bu sefer tepe noktası şuna göre bakıyorum. Yani C'ye göre bakıyorum tepe noktası. C'ye göre baktığım zaman üçgendeki alan 12 ise 4 katı 4 katı 8 yaptı burası. Sonra devam. Nasıl devam? Alan ABCD isteniyor bizden. Ha, alan ABCD isteniyor. Buraya yazmaya da gerek yokmuş. Şu paraya kenarda şu köşegen değil mi kardeşim? Yani şu köşegen 18 12 daha 30 yapmış. E diğer yarısı da 30 yapmaz mı? Benden para kenar isteniyor. Burada alan dağıtmaya devam edebilirdim ben şöyle. 2 hemdeki alan 8'e 3 hemdeki alan bilmem ne. Sonra buradan böyle dağıtımlara devam edebilirdim ama gerek yok. Soruyu okuyunca anladım. Parayel kenarının alanı isteniyor. Burası 30'sa burası da 30. Tüm alan kaç yaptı o zaman? 60 yaptı. Yani cevap böylelikle 16. soruda bakır oldu. Geldik örnek 17'ye. Şimdi bir katlama var. Katlamalarda ne oluyordu? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Hocam şu kenarla şu kenar eşit. Bu kenarla da bu kenar eşit. Ekstra eşitlik var mı elimizde? Var. Eşkenar dörtgen. Bir kenar çift çizgi. Burası da çift çizgi. Burası da çift çizgi. Burası da çift çizgi ya. Bak burada ikisi kenarı çıkarttı bana. Çok güzel. Bir de ne söyleyeceğim? Üst üste binen açıların da eşitliğini de şöyle göstereyim de. Sonrasında sıkıntı yaşamayayım kardeşim. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Şu 78'i kullanacağım. 40'ı kullanacağım. 78 şuradan dolayı. Burası 78 ise burada kaçı? Eşkenar dörtgenden dolayı. Toplamı 180'e tamamlıyor değil mi? Evet burası kaç yapar? 102 yapar. Hocam burası 102 ise burada kaçı da? 102 yapacak. O zaman buraya kaç kaldı? 62 kaldı. E hocam ikizkenar kenar çıktı burada. 62 ise burası da 62 yaptı. 62, 62, 124. Buraya kaç kaldı? İşlem hatası yapıyorum genelde. 56 kaldı. E burası 78'di. Karşılık köşelerdeki açılar eşit. Burası da 78 ya. 78'den 56 çıkartınca 22 kaldı. 22 ise 11, 11 diye paylaştı. E benden ne isteniliyor? X açısı. Tamam buluruz artık. Niye? 102, 11 daha kafadan yapıyorum ama 180 hata e alınanları artık şey yaparsınız. 102, 11 daha 123 yaptı. 123'ü 180'e tamamlayan açısı. 57 burası. E o zaman burası da 57. Üst üste binen açılar birbirine eşitti. 57 artı 57 artı x de eşittir 180 olduğundan şu ikisinin toplamı da 114 olduğundan e x de kaça eşit oluyor? 114'ün 180'e tamamlayan açısından dolayı 66'ya eşit oluyor. Ah iyi işlem hatası yapmadım. Cevap böylelikle Denizli oldu. 17. soruda. Geldik 18'e. ABC eşkenar dörtgen. E, burası açılara dalacağım. Eşkenar dörtgende köşegen açı ortay değil miydi? Evet hocam. 2a ise burası da 2a'dır. Karşılık açılarda birbirine eşit. Burası da 2a, burası da 2a olur mu? Olur. 75'i kullanabilirim. Şurada 2 iç açı bir dış açı. Yani 3a eşittir 75 ise a'yı buradan 25 olarak buluruz. BDC açısı. BDC açısı benden 2a isteniyor. O da kaç yapar o zaman? 50 yapar. Örnek 18 edremit oldu geldik örnek 19'a açıortaylar dik kesir yahu gerek yok eşkenar dörtgen bu eşkenar dörtgende zaten köşegenler açıorttaydı yani o zaman bunun devamı ne olacak açıortayın devamı köşegen bu açıortayın devamı da köşegen köşegenler nasıl kesiyor dik kesiyor. ve birbirini ortalıyor 6 ise 6 E hocam 6 10 ne üçgeni dik üçgenden dolayı 6 8 üçgeni 8 Burası Hatta Burası da 10 oldu benden fbc e, dörtgenin çevresi her yer zaten 10. Şuraya da 8 kaldı diyebiliriz. F B C E. Arkadaşım şurayı da bulacağım. Şurayı da bulacağım. Hadi bulalım bakalım. Ben şuradaki X uzunluğunu bulabilirim. Nasıl? Dikten dik çizilmiş öklit. 6'ya ait öklit Şu çarpı tamamı değil midir? Evet. 6'nın karesi eşittir. X çarpı tamamı. Yani 10. Ha X buradan 36 bölü 10'dan 3,6 mı geldi? Evet. Şimdi artık şurayı bulacağım. Hocam X'i buldum ya Pisagor. Pisagor'dan bulmak biraz zor olacak. Şuraya da h diyeyim. E burası da h eğer alandan gidebiliriz. 10 çarpı h bölü 2 üçgenin alanı. 10 çarpı h bölü 2 üçgenin alanı. Aynı zamanda 6 çarpı 8 bölü 2 de üçgenin alanı değil mi? Evet. H'ı da böylelikle 4,8 mi bulduk? Aynen öyle. Şimdi benden şu dörtgenin alanı isteniliyor. Çevresi isteniliyor. Yani 18 h ve x. 10, 8, h dediğim 4,8, x dediğim de 3,6. Şu ikisini toplayınca 8,2 yapıyor. Ee, 16,2 16,2 26,2 yapıyor galiba değil mi? Yok. Bu ikisinin toplamı bölü 4 yapıyor. Ee, topladığın zaman 8,4 16,4 26,4 Cevap böylelikle 26,4 yapar. Yani 19. soru Ceyhan oldu. Geldik 20'ye. Eşkenar dörtgen, köşegen çizilmiş. Olmazsa olmazım. Hoop, köşegen çünkü köşegenler özel. Dik kesiyor. Köşegenleri dik kesen dörtgenler özeldir. Köşegen verir misin? Diğer köşegeni çiz. Bunlar nelerdir? Deltoid. Zaten bunu yaptık. Eşkenar dörtgen yapıyoruz. Karede de yapacağız. Karede de köşegen çizirmişse diğer köşegeni çizeceğiz. Köşegenler dik kesir ve birbirini ortalar. Hocam tamamı 14 ya. 7'ye 7 kaldı. Burası kaç yaptı o zaman? 5 yaptı. E, eşkenar dörtgenin çevresi isteniyor bizden. Şimdi ben bir kenarını bulacağım. Arkadaşım şurada 90'ı kullanacağım. Şuradaki dik üçgende bir öklük bantı var mı var? H kare pk'dan haşa bulup pisagordan burayı ama direkt x'in karesi bu çarpı tamamı desem daha sağlık değil mi? Evet. Yani x'in karesi eşittir 7 çarpı 12. 7 çarpı 12. X buradan 7 çarpı 12. Yani kök içinde 7 çarpı 12. 12'de 4 çarpı 3 ya 4 dışarı çıkar. X buradan 2 kök 21 çıkar. 4 2 diye çıktığı için. Ama çevre isteniyor. Çevrede 4x değil mi? Evet. 4 ile 2 kök 21 çarpınca 8 kök 21 çıkar. Yani cevabımız böylelikle Akçay oldu 20. soruda. Geldik 21'e. Eşkenar dörtgen demiş ve oranlama verilmiş. Ali Bey uzunluğu 4k iken şurası 4k iken DE uzunluğu 3k verilmiş. Bu eşkenar dörtgen her yer 4k değil mi kardeşim? Evet. A Burada ne çıktı? Pisagor. 4k'nın karesi. Eşittir. 3K'nın karesi artı 7'nin karesi diyeceğiz. 16'dan 9 çıktı. 7K kare eşittir. 49 olduğundan dolayı. Şunlar sadeleşti işte 7 yaptı. K'yı da kök 7 mi bulduk? K kare 7 ise evet. Eşkenar dörtgenin alanı isteniyor. Evet K'yı kök 7 bulduk. Yani burası 3 kök 7. Kardeşim burası da 4K zaten. 4K'da ne? K 7 olduğu için burası da 4 kök 7. Alan da neye eşit oldu o zaman? Hocam taban çarpı tabana ait yükseklik olacak. Yani tabanımız 4 kök 7. Yüksekliğimizde 3 kök 7 olduğu için 4 kere 3 12 çarpı kök 7 ile kök 7'nin çarpımı 7. Cevap da 84 yaptı. Köşegenleri çizmek burada olmadığı için bir köşegen olmadığı için mantıksızdı. O yüzden ben direkt şu verilen uzunlukları kullanıp taban çarpı yükseklikten gittim. Belki de köşegenleri çizerek de yaparız ama uzardı o zaman cevap. Cevap 21'de ne yaptı? Edremit yaptı. Ve geldik 22'ye. Evet. Son soru. Bu videonun son sorusundayız. ABC'de eşkenar dörtgen verilmiş. 30 derece verilmiş. EC uzunluğunu 4 vermiş. BE uzunluğunu da 8 vermiş. BE 8 burası 4. O zaman bir kenar kaç çıktı? 12 12 12. Şimdi. AB ile EF birbirine eşit verilmiş. Neredesin? AB. AB ile EF. Hmmmm. Şurası zaten eşkenar dörtgenin bir kenarı. Burası 12 değil mi? Evet. E hocam şurası da 12 verilmiş bana. Tamam. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hocam ben bu üçgenin alanını bulayım. Bu üçgenin alanını bulduktan sonra bir şeyler yaparız diyebilirsiniz. Değil mi? Evet. Ya 30 derece var. Bir kere burada uzunlukları muzunlukları da bulabiliriz. Ama bu üçgenin alanını bulmak için hamlede yapabilirim aslında ben burada. Dörtgenin alanı isteniyor benden. Bu dörtgenin alanını bulmak için tabanına ait yükseklik bulacağım. Eee bak olay bitti. Tabanına ait yükseklik bulacağım deyince. Ben şimdi oyalıyorum bazen böyle. Sonra da böyle kısa bir yol göremediğim zaman çok konuşuyorum. Çok konuşmamız sebebi de bu. İşte için sırrı bu. Kenan Hoca niye bu kadar seri konuşuyor ve hızlı konuşuyor? Siz oyalamak için bazen. Bazen. Bazen. Bunu şeyde de yapıyorum. Yanıma gelen öğrencide de yapıyorum. E, şimdi sen de benim yanımdasın ya. O yüzden böyle şey yapıyorum. Ama... Aslında e, sesli konuşurken düşünce tarzını sana veriyorum ben. Yani şey yapıyorum. Düşünüyorum. Mesela burada 30'u nasıl kullanabilirim? Hocam 30'u böyle kullanabilirim. Ama işime yaramadı. 90'ın karşısı yok burada. Bak işime yaramadı. Başka 30'u nasıl kullanabilirim? E, yükseklik de lazım olacak ya. Hocam şöyle kullanabilirim diye düşündüm. Ha dedim ondan sonra şimşekler çaktı. Bak bunu böyle çizince ne oldu? Yükseklik. Hocam 90'ın karşısı 12'si 30'un karşısı 6 oldu. E, tabanımız 12 ya tabana ait yükseklik lazım bana. Hop, yükseklik işte burada. E, ben bunu bulabilir miyim? Bulurum. Bu haş nedir? Benzerlikten çıkar zaten. 8 bölü 12 eşittir 6 bölü haş değil mi? Evet. 4'e bölsen 2. 4'e bölsen 3. 2'ye bölsen 2'ye bölsen 3. 3 kere 3 9. Haş buradan 9 geldi. E, tabanımız 12. Yükseklik sadece dışarı düştü. Alan da neye eşit olacak? 12 çarpı 9'a eşit olacak. O da kaç yapıyor? 108 yapıyor. Gördün mü? Yine bir şeyler öğrendin. 30'un mantığını kullanmayı. Zaten biliyordun. Daha da öğrendin, değil mi? Evet gençler. Böylelikle bu kısmı yani klasik soruların çözümlerini bitirdik mi? Bitirdik. Sırada ne var? 10. gün ikinci videoda görüşeceğiz. 10. gün ikinci videoda Paralel kenarın yeni nesil sorularından bahsedeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.